Yiyecek bulmaya çıktı. Kadın ne yaptı o arada? Kadınla yaşadıkları ağacın dibini düzenlemeye başladı. Yavaş yavaş. Ya da mağarayı düzenlemeye başladı. Sonra erkeğin getirdiği eti bir şekilde ateş kurulduktan sonra pişirmeye başladı. Sonra yavaş yavaş çeşitlendirmeye başladı. Bulduğu otları içine kattı ve o yiyeceği çeşitlendirmeye başladı. Bunu neden anlatıyorum? İş bölüşümü yani kadın ve erkek arasındaki paylaşım ve iş dağılımı doğal olarak oluştu. Erkek kendisini yemeyince o da erkeğe yardımcı olmaya başladı. Ve aslında kadın erkeği idare etmeye başladı. İşe gönderen kadın oldu. Çünkü kadın gitmezse erkek yatacak akşama kadar. Öyle bir özelliği var. Dolayısıyla kadın evini yönetmeye başladı. Ve <gülüyor> Doğan iş bölümü böylece gerçekleşti. Günümüze kadar bu geldi. Peki orada Kadına Cazip gelen neydi erkekte? Erkeğin gücüydü. Çünkü o hayvanların peşine giderken Onları avlarken gücünü kullanıyordu. Kadın erkeğin gücüne aşık oldu. Peki erkek, erkek cezbeden neydi? İşten gelirken ...kendini rahat ettiren bir kadın buluyordu orada. Cazibeli... ...ve kendisini rahat eden, ettiren bir kadın. Erkek de dolayısıyla... ...kadının cazibesine... ...ve kendisini... ...rahat ettirmesine... ...hani tav oldu diyelim daha amiyane tabirle. Bu günümüze kadar geliyor... Yani bugün kadının erkeğin gücüne aşık olması ve erkeğin de kadının cazibesine ve onun davranışına aşık olması ta ilk insanlardan günümüze kadar geliyor. Peki ne zaman problem çıktı? Sizce ne zaman problem çıktı burada? Kadın erkeğin gücünü taklit etti. Başka? Kadınlar biz de eşiniz dedikten sonra problem başladı. Kadın çalışmaya başladıktan sonra problem başladı dünyada. Ve bu doğal iş bölümü haliyle bozuldu. Bozulunca problemler başladı. Bir gün bana bir danışan geldi, daha önce bana gelen bir arkadaşım. Ve içeri girdi, çantasını fırlattı dedi ki Selçuk Bey sizden bir şeyin cevabını istiyorum dedi. ne istiyorsun dedi dedi ki eşim çalışıyor ben de çalışıyorum ve ben eşimden daha fazla para kazanıyorum peki dedi eşimin kirli çorabını neden yıkamak zorundayım neden ben ütü yapmak zorundayım neden ben yemek pişirmek zorundayım kitapları da okudum. Orada da kadına böyle bir rol biçilmemiş. Tabi o kirli çorap demedi. Başka bir şey söyledi. <gülüyor> Ama onu ben burada söylemek istemiyorum. <gülüyor> ben ona bunu anlattım. Yani iş bölümünü, ilk insanlardan beri doğal oluşumunu ve genetik olarak bize gelişini anlattım. Ve kadın çalışmaya başladıktan sonra çıkan problemleri anlattım. Ve hiçbir şey söylemedi. Çantasını aldı. Ben anladım dedi. Ve çıktı gitti. Evet kadın çalışmaya başladıktan sonra program başladı. Buradan nereye ulaşabiliriz? Ana fikri söyleyeyim ben direkt. Erkekleri rahat ettireceksiniz. Başka çaresi yok erkeklerin huzuru bozulduğu takdirde çok farklı davrandıklarını görüyoruz. Erkek evde huzuru bozulursa yaptığı tek bir yani verdiği tek bir tepki var. O evde geçireceği zamanı gitgide azaltmak. Yani şöyle düşünelim. Bir erkek Evli bir erkekten bahsediyorum, sizin içine ayakkabı size geleceğim. Evli bir erkek, 7'de işten çıktı, 8'de evde oldu. 12'de yattığını düşünelim. 4 saat evde vakit geçirecek. Eğer erkek evde rahat etmiyorsa, bu 4 saati önce 3 saate indirecek. Sonra iki saati indirecek. Bir saat. Sonra da ya yatsın da ben ondan sonra gideyim oduna gideyim. Birçok evlilik terapilerinde birçok bu aynı şekilde olaya rastlıyorum. Kadın diyor ki benim eşim eve geç geliyor. Bir de ikide evde eve geliyor ve dışarıda daha iyi pişiyor ve başka kadınlarla Birlikte vakit geçirdiğinden şüpheleniyorum, diyor. Adama sorduğunda diyor ki evet, ben eve geç gidiyorum. Ama dedi, diyor ki ben dokuzda eve geliyorum, otoparka giriyorum. Arabanın içerisinde iki tane bira içiyorum. Saat birde eve çıkıyorum. Çünkü eşimin uyumasını ve ondan sonra Eve gittiğimde rahat etmeyi düşünüyorum. Bu sadece erkekleri tanıyasınız diye anlattığım bir durum. Bir iki örnek değil bu, çok da, bu konuda çok örnek var. Peki ne, neden erkek böyle davranıyor? Evet şimdi psikolojik olarak yani erkeğin bilinçaltını sorgulayalım. Çünkü ta ilk insanlardan anlattığımız gibi erkek avcı olduğu için, al bulmak zorunda olduğu için, evin geçimini sağlayacak yükümlülükte gördüğü için toplum erkeğin üzerine bu yükü yüklediği için din erkeğin üzerine bu yükü yüklediği için çevre erkeğin üzerine bunu yüklediği için erkekte savaş psikolojisi dediğimiz bir psikoloji oluşur. sabah erkek evden çıkıp da işe gittiğinde erkek işe gitmez arkadaşlar. Erkek savaşa gider. Çünkü biz savaştadır. Çünkü o ekmeği kazanıp eve getirmek zorundadır. Getirmediği takdirde toplum onu suçlayacaktır. Ailesi onu suçlayacaktır. Din onu suçlayacaktır. Dolayısıyla bir savaş psikolojisi içerisindedir. Tersini düşünelim. Bir kadın çalışmadığı takdirde eve geldiği zaman hiç kimse bir kadına utanmıyor musun da çalışmıyorsun, eşini çocuğunu besleyemiyorsun ya da annene, babana, kardeşlerine bakamıyorsun diye kınamaz. Dolayısıyla savaş psikolojisinin kadınlarla olmamasının nedeni kurulur. Kadın iş yerinde problem yaşar. Kadının çalışmasını küçükseneğimi sakın zannetmeyin. Çok değerli bir şey. Kadının yaratıcı olması, üretici olması, çalışması çok değerli bir şey. Kadının meslek sahibi olması, kadının para kazanması, kadının ayaklar üzerinde durması çok değerli bir şey. Ama toplum inanç, gelenek ve ilk insanlardan beri gelen insanlık genleri kadına bu sorumluluğu yüklemediği için savaş psikolojisi yok. İş yerine sıkıntı çeker, anahtarı bırakır, çatlasını alır, ağlayarak eve gider. Karşıyan herkes der ki, hiç kafanı yok, otur otur bir yerde. Babasıysa babası, abisiysa abisi, kocasıysa kocası, ben sana bakıyorum. Bunu sadece savaş psikolojisini anlatmak için anlatıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Erkek eve döndüğünde savaştan dönmüş birine yaptığımız muameleyi yapıyoruz. Çok zor gibi görünse de zor değil. Savaştan dönen birisi ne var? <gülüyor> Rahat et.